Sen, sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin. Sen, ülkemin yaz geceleri gibisin. Saadetten haber getiren atlı kapın çaldığında beni unutma. Ah saklı gülüm, sen hem zor, hem güzelsin. Şiirlerimin ılıklığında açılmalısın. Sana burada veriyorum, hayata ayrılan Buse'yi. Sen, memleketim kadar güzelsin. Ve güzel kal.